Sevdiğim ilk kadın aldığım nefes gibi Hem ağlatıyor hem güldürüyor beni Bu acı bu kadar mı farklı ki hissedemiyor İçimdeki bu dili yalnızlık canımı acıtmıyor Gözlerim seni göremiyor Gözünden okunuyor ama yine de bu deli sana inanıyor. <Gülüyor> Yorsun her şey, her şey değişir Gözlerimden akan bu yaşlar serindir Yanılıyorsun bu yaşlar zihirdir Ve attıkça beni eritir Her rüya gibi bu da biter elbet Her roman bir gün derin itirir Ve bu son da değildir ama beni bitirir Giden ben değil, içimdeki diri. diri. Sevdiğim ilk kadın, aldım ilk nefes gibi hem ağlatıyor hem güldürüyor beni. Bu acı, bu kader mi? Ferdeki hissedemiyor İçimdeki bu deli Yalnızlık canımı acıtmıyor Gözlerim seni göremiyor aldatım gözünden okunuyor Ama yine de bu deli sana inanıyor Sanıyorsun her şey, her şey değişir Gözlerimden akan bu yaşlar serindir Yanılıyorsun bu yaşlar zehirdir Ve attıkça beni eritir Her rüya gibi bu da biter Evet her roman bir günlerini yitirir Ve bu son da değildir ama beni bitirir bu giden ben değil içimdeki deldi